Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Eylül 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Eylül ayı sizin için özellikle ilişkiler, geleceğe dair hedefleriniz, evlilik, ortaklıklar alanındaki bazı faaliyetlerinizi öne çıkarıyor ve bu anlamda çok dönüştürücü ve çok önemli olabilir bu ay. Ayın genel başlıklarına şöyle bir bakalım. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Güneş 22'sine kadar zaten Başak Burcu'nu aydınlatıyor. Mars 15'ine kadar yine Başak Burcu'nda ve 15'inden sonra Terazi Burcu'na geçecek. Ay boyunca Merkür Terazi Burcu'nda olacak. Ve 21 Eylül'de Burcunuzda, Balık Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Evet detaylara bakalım. Ayın 22'sine kadar Güneş ilişki evinizi aydınlatıyor Başak Burcu'nda. Mars da burada biraz da enerjiniz, mücadeleleriniz, İlişkiler ve özellikle ikili ilişkiler alanında olabilir. Zaman zaman biraz zorlanmalar da var burada. Özellikle 1-5 Eylül arasında her türlü önemli ilişkinizde, eşinizde, ilişkilerde, partner ilişkilerinde, işbirliklerinde, ortaklıklarda mars neptün karşılığı biraz zorlanmalar, belki mücadeleler, Yaratabilir, Olumsuzluklar yaratabilir. Buna dikkat edelim. Çok duygusal davranmamak, çok dürtüsel davranmamak gerekiyor. Ya da çok hayalperest olmamak gerekiyor ilişki dinamiklerinde. Genel sağlığınıza da biraz dikkat edin tabii ki. Hani bazı alerjiler, sağlık sorunları, böyle kronik sorunlar olabilir. Sizin veya eşinizin, yani sizinle ilgili olmaz da eşinizle, partnerinizle ilgili olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek lazım. Birazdan hani çok kendimizi yormamamak, biraz dinlenmek kendimize dikkat etmek gerekiyor. 7 Eylül'de Başak Burcu'nun 14 derecesinde güçlü bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay Uranüs'ten güzel bir üçgen açılıyor Aynı zamanda işte yeni ay sırasında Terazi Burcu'ndaki Venüs'ün Kova Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel bir üçgeni var gökyüzünde. Bence verimli ve kendi içinde çok yapıcı bir yeni ay bu. Ve ilişki alanınıza tabii ki yeni bir kapı açabilir. Tabii ki bir yeni tanışma olabilir bu. Bir ilişki başlatabilir. Veya süre gelen bir ilişkinizi daha uzun vadeli daha güçlü, daha güvenli hale getirebilirsiniz. Yani bir evlilik kararı olabilir, evlilik teklifi olabilir. Başak yani iş ve hizmetle de alakalı olduğu için işbirlikleri, ortak çalışmalar, eşinizde yapılacak işler falan buralarda da güzel açılımlar getirebilir. Uranüs zaten hani sürpriz fikirler, yeni teklifler anlamına geliyor. Mesela eşinizde de güzel bir şeyler planlayabilirsiniz. Eşiniz size sürprizler yapabilir, bir bir anda bir tatil'e götürebilir sizi. Belki hoşunuza gidecek bir sizin bir fikirle gelebilir yani ya da bir seyahatte ilginç biriyle tanışabilirsiniz ve bir anda böyle bir ilişkiler ilişki dinamiklerinizde hızlı gelişmeler olabilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 14 derece ve yakınlarında özellikle kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bunlar değişken burçlardaysa ve toprak burçlarında da etkileşimleriniz varsa bu etkiler bu bahsettiğim etkiler çok daha güçlü bir şekilde kendini gösterebilir Evet 10 Eylül'den itibaren Venüs akrep burcuna geçiyor 10 Eylül'den itibaren Venüs'ün güzel ışınlarını alacaksınız biraz hani böyle romantizm keyifler sanatsal yaratıcılıklar falan buralarda Venüs etkisi devreye girmeye başlayacak 12-13 Eylül'e biraz dikkat edelim. Güneş-Neptün karşıtlığı var. Neptün de burcunuzda. Biraz böyle aşırı hayalci, aşırı idealist yapabilir sizi. Böyle olunca da hayal kırıklıklarına, yanılgılara da açık olabiliyoruz. Özellikle ilişkilerde çok hayalci, çok idealist davranmayalım ve herhangi bir kişinin hani belki biraz hani duygusal davranabiliriz. Biraz aşırı fedakarlıklar, suistimaller, kandırılmalar da olabilir. Yani bunlara dikkat edelim. Bu enerjiyi aslında yaratıcı faaliyetlere, sanata, daha ruhsal, daha spiritüel konulara yönlendirebiliriz. O zaman çok verimli bir şekilde de kullanabiliriz. Evet, ayın 15'inden sonra Mars artık terazi burcuna geçecek. Başak'tan ayrılacak. Ve ayın ikinci yarısında Enerjimizi daha çok para konularına, alışverişler, harcamalar, bütçe işlerine falan odaklıyoruz. Biraz masraflar artabilir. Merkür de terazi burcunda, ay boyunca terazi burcunda aslında özellikle parayı düşündüğümüz bir ay. Planlar var, muhasebe işleri, ayarlamalar var. Belki bir işbirliği planımız var. Bununla ilgili kaynak araştırıyoruz, yatırım, kredi konuları var. Ya da evlilik planlarımız var, masraflar var. İşte onunla ilgili detaylar var. Yani bütçemizi şöyle bir gözden geçiriyoruz. Alacaklar, verecekler, harcamalar, masraflar, ödemeler, faturalar bunların detaylarına öde, özellikle önem verdiğimiz bir dönem. E, bütün bunlar olurken tabii ki para arayışları da olabilir. Ya da kendi kaynaklarınızı nasıl daha iyi değerlendirebiliriz gibi arayışlar olabilir. E, Venüs e, 27'sine kadar terazi burcunda ilerleyecek ama 27'sine gerilemeye başlayacak. Ve 19 Ekim'e kadar Merkür Gerileyecek Venüs dedim pardon Merkür 19'una kadar gerileyecek 27'sinden itibaren. E, dolayısıyla e, özellikle bu para işleri, para hesapları, alışverişler, harcamalar, banka işleri, belki kredi işleri ya da ortaklı işlerdeki yatırımlarımız falan bunları 27 Eylül'e kadar daha iyi analiz edebilir, daha iyi hesaplayabiliriz, daha iyi sonuç alabiliriz ya da en azından e, uzun vadeli bir şeylerse planlayabiliriz. 27 Eylül'den sonra tüm bu para işlerinde biraz gecikmeler olabilir, karışıklıklar olabilir yani. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. 21 Eylül'de Burcunuzda, Balık Burcunda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Evet, bu dolunay özellikle ee, doğum günü. Yani 17 Mart ile 21 Mart arası olan balık burçlarını ve yükselen burcu 28 derece ve yakınlarında olan yükselen balıkları çok etkileyebilir. Yine kişisel doğum haritalarınızda özellikle 28 derece ve yakınlarında değişken gezegenleriniz varsa onlar da tabii ki etkileri arttıracaktır. Şimdi dolunay özellikle burcumuzda oluyorsa bizimle ilgili, kendimizle ilgili çok önemli farkındalıktır. Yani hayatımızda olup bitenlerin biraz daha açığa çıkması görünür hale gelmesiyle alakalı ya da e, özellikle bir şey bir e, hedeflerimizde belirli bir amaca ulaşmakla alakalı. E tabii ki önemli farkındalıklar dönüşümler de olabilir hayatımızda yol ayrımları dönüşümler de olabilir. Hani bunlar ilişkilerimizle de ilgili olabilir, kariyerimizle de ilgili olabilir, fiziksel imajımızla da, sağlığımızla da ilgili olabilir. Sağlık konularına tabii ki hassasiyetler yaratır. Yani dolunaylar sağlığı ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığı etkiler. Hani o yüzden bu hassasiyetlere de dikkat etmekte fayda var. Belki bir diyete başlayacaksınız dolunay sonrasında. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakacaksınız. Hayatınızı iyileştirmek adına bazı önemli kararlar alacaksınız. Ya da hayatınızda artık bitmesi gereken geride kalmış bazı ilişkiler, bazı iş konuları. Hani bu dolunayda dönüşebilir. Şöyle bir değişimler olabilir. Ya da siz bunlarla ilgili önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Evet, dolunay etkileri ayın son 10 günü ve 6 Ekim'e kadar olan süreç aslında devam edecek. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. Merkür'de 27 Eylül'de gerilemeye başlayacak dedik. Ayın son günlerinde özellikle para konuları aydınlanıyor. Yani bütçemiz aydınlanıyor, parasal ihtiyaçlarımızı fark ediyoruz, borç alacak konuları, kredi konuları falan bunlarla ilgili konular. Ya da eşimizin kaynakları, eşimizin parası falan hisseli paralar yani bu alanlardaki konular gündemde.